Bugün Ali İmran bize bir gitar çalacak. Hadi Ali İmran gitarını çal. Bize hangi şarkıyı söyleyeceksin Halun? Al eline gitarını. Sana yardım edeyim mi? Sen otur oraya. Hadi çağır gitarını bakalım. ter böyle çalınmaz ki araba sürme Arabanı bana ver hadi bakalım. Hm bir, bir, bir, bir de ateşle oynamayı söyler misin Ali? Ateşle oynama ateşle oynay. Sen bir daha vur. ya. harikasın. Şimdi alkış. Kendini alkışlayabilirsin. <gülüyor> harikasın. Hmm, acaba bildiğin başka şarkı var mı? Yollayı söyle. <gülüyor> <gülüyor> Hasta mı oldun? Of, çok hastasın alayım oğlum. Ne yapmamız gerekiyor? İlaç. Hangi ilaçtan içmelisin? Yapraklı. Evet. Çünkü hastalık ilaç mi? Evet, bir ilaç içermeliyiz. Şimdi biraz oyun oynayalım, sonra ilaç içeriz olur mu? Hadi oynuyorum. Bence top oyunu oynayalım. Bak senin toplarını getirdim. İşte buradalar. Hadi gel. Gitlerini böyle koyalım, burada kalsın. Kutunun içinden sarı renkleri çıkart oğlum. Sarı renkleri çıkarttın mı? Evet. Şimdi o sarı renkleri hmm, şuradaki pembe kutunun içine koy. Evet Ali İmran pembe kutunun içine sarı topları koyuyor. Evet. Onları da aynı kutunun içine koy. Hayır hepsini aynı kutuya koy. Evet şimdi bu mavi kutunun içine de mavi topları getir hadi Ali İmran. hızlı Ali İmran. mavi topları taşı Harikasın Ali İmran hadi. Mavi toplar Yeter mi? Biraz daha it. Ne hayır hayır sadece mavileri istiyorum Tamam yeterli iki tane mavi getirirsen tamam o kadar mavi yeterli koş koş koş koş hızlı bir şekilde. Şimdi bu kutunun içine hangi renk koymak istersin? Sarıyı oraya koyduk buna başka bir renk koyalım hangi renk? Yeşil. yeşil. hadi bakalım yeşil topu getir hadi İmran. Hadi bakalım. Yeter, Yeter mi? Hı? Evet şimdi burada kaç top var? Çok. Ben sana öğreteyim mi? Bak. Bu kutuda bir. 2 3 tane yeşil top var. Kaç taneymiş? 3 tane. tane. Evet. Şimdi Bir. orada kaç tane var? 1 2 3 4 5 6 tane de mavi top var. Bir. Evet. Sarı topumuz kaç tane? Hemen sayalım. 1 2 3 tane. Kaç tane? Evet, 3 tane. Harikasın. <Gülüyor> ah, onlar ne oluyor? Kuşlar gelmiş. Hmm, bak bak kuşlara bak. Alina. Bak şu kuş ağlıyor. Aa, ben anneme gitmek istiyorum diyor yavru kuş. O pembe yavru kuşu annesine inanda getirmez misin? Bak bu annesi. O annesi evet. Şimdi beyaz kuşağı alıyor, Annesini istiyor. Evet harikasın. Kuşlar annelerine kavuştu. Çok güzel. Hadi. Hadi düzle onu. Hadi kuşlarla oyna oğlum. Sırsa bunu istiyorlar. Bindir o zaman. Düşebilir ama. Acımaz da kırılabilir. Bindir Kuş. sırtına. Evet. Düştü mü? Tamam. Bu kuşların adı ne? Böö. Böö diye etsin olmaz. Ne? Bak. Bu büyükler kuğular. Kuu kuşu. Kuş. Evet. Bunlar da... Evet. Bahçe kuşu. Hangisi bahçe kuşu? Hı. Onlar da galiba serçe mi? Hmm. Ne? Can you Kuşlar çok acıkmış. Onlara biraz yemek vermen gerekiyor. Hangi yemek? Hmm, onlara yemek yapmalısın. Ne, ne yapmam lazım? Yap. Hadi yem ver. ver yemdilini. Harika. Galiba şimdi uykuları gelmiş. Ama yiyorlar hepsini. Daha yiyorlar mı? Hayır. mı? <gülüyor> of Ali İmran çok hastasın. Seni doktora götürmemizi ister misin? Hı -hı. Neden? İşte. Ama doktor seni iyileştirir. Ama ilaç Ama ilaç seni iyileştirmedi. Başka bir şey versin. Gidelim de. Olur mu? <gülüyor> iyileştin mi Hı? artık öksürmüyor musun Hı? tamam galiba kuşlarının karnı doymuş oğlum uykuları geldi yatır uyuyorlar mı küçükleri de uyut mennit öyle onlara? Şeyi söyle. Hani Hümaya elini söylüyorsun ya. Neydi o? Hadi söyle. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bitti mi? Evet. Bir uyandır. Gezmeye gitmek istiyorlar. Evet. Hadi bakalım. Ali İmran'ın kuşları gezmek istiyor. Burada. Ve Ali İmran kuşlarını gezmeye götürüyor. Bu da oluyor. Aa, o daha uyuyor mu? Gel. Hemen onu kızdırayım. Uyandır. Bu ne bakalım. Onlar oyuncak istiyorlar. Aa. Hadi bakalım canım kuşlarınla. Kuş Tabi kuşta Tamam hadi bakalım. Bu da ne istiyor mu? Hmm. Bu da kuşta. <gülüyor> o da et. Ay ne yapıyorsun? Kuzuna arabaya çalışanı koymuş. Şuka tabii. Evet, hadi çalıştır. Ben